Evet arkadaşlar, videoya başlamadan önce bana abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Bana buradan like atmayı unutmayın. Şimdi videomuza başlayabiliriz. Merhaba arkadaşlar, tamurat. Selamle Minecraft tamam, de ah. deniyoruz. Arkadaşlar Minecraftta görüyorsunuz. Şu an Minecraft deneyimi yapıyoruz. Parkur deneyim. Benim Türk çocuk kuzenim yanımda. Merhaba Türk çocuk. Selamünaleyküm. aleyküm selam. Aa, ne yaptım ben? Tamam canım. Evet. Bana, arkadaşlar bana bana bu parkur çok önemli. Denersek yaparız bu parkuru Arkadaşlar bu parkur yani bu haritanın indirme linkini istiyorsanız bu videoya öncelikle şöyle bir güzelinden 10 like bekliyoruz Evet haritaya link vermek için önce sizden 10 like bekliyoruz Instagramdan takip etmeyi de unutmayın İsimlerimiz açıklama kısmında bulunacaktır Evet, evet. Instagram Facebook ve Facebook sayfamız e, Facebook sayfamız Instagram sayfamız ve YouTube sayfamız bulunacaktır YouTube sayfası genel fersatlarımız benimki kuzenim ki sana al dünya açıklamada beyler Bir açıklamada beyler arkadaşlar Evet abaa geldim evet arkadaşlar Facebook sayfamız benim İnstagram sefam Murat ayı çözün 4 Evet <Gülüyor> Şimdi Nasıl, şey Nasıl olmaz ya Ne biçim ya Vallahi billahi <Gülüyor> Evet arkadaşlar Evet Rekorduuu Tam da düştük arkadaşlar Evet, evet. Yok artık Deneyim yapmak için elimden geleni yapıyorum ama olmuyor sanırım ya bana. olmuyor olmuyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir şey diyeyim Galatasaray ile maçı var Galatasaray 2-0 yeniliyor Evet arkadaşlar yenilmemesi lazım evet. arkadaşlar Trabzon'dan maçı var e o da bir maçtır. Örneyse. Ne zaman? Murat azal. Şimdi vardı. Trabzon sporlu. İnanamıyorum. Mal Allah. Öre mi? Çabuk. Evet arkadaşlar. Evet, <gülüyor> Nasıl oldu acaba? Nasıl ölmedik? Ha. <gülüyor> ha Öldük. Evet. Arkadaşlar Trabzonsporlu olanlar yorumlara yazsın. lütfen. Trabzonsporlu olanlar yorumlar yazsın. Galatasaraylı olanlara sanal dünyaya yorum yazsın arkadaşlar. çok çoğu kişi Galatasaraylı ve Fenerbahçeli ya da Beşiktaşlı. Aynen. Olsun Galatasaray. Gerçekten dünyanın yarısı Allah kulağımıza vermesin. Yarısı Galatasaraylı. <Gülüyor> Aynen. Biraz az çıkıyor az Altıncı sırada yer alıyor Şuan niye gidiyor mu da işte bir vardı Oraya gidiyor Hayır Teknik, Hayır Atlıyor Allah belasını vermesin Ya bu ne Bak. Sıvalı point çekmek var mı Olmasın Olmasın ya Öyle yok, haksızlık şey oluyor Bu ne ya Arkadaşlar deneyim için var ya İnanılmaz bir videoda Çoğu bir deneyim adam oldu de. Ya çok inanılmaz düştük ya Böyle bir ya şey olmaz bu. Ya. ya Bu kolay parkurda Bir blok olsa neyse İçer bloklu geniş Hala ge geçemiyoruz ya Ya geçemiyoruz, üstüne geçemiyoruz. İnanamıyorum İnanamıyorum İnanam Dur. Atla adam. Yanılmaz. Ağam da ilk defa geliyor sanırım. Ya maye. Rianta Vallahi da Vallahi. Ağam da tam sona geliyorduk Vallahi tabii. geldi. Dostum tamam geldi. Daha gelmiş olamaz Evet arkadaşlar <gülüyor> Kötü bir durumdayız geldi. <gülüyor> evet arkurundan enu böyle sonuna gelemiyoruz. <gülüyor> Bu videoda sonuna geldik. Abi, Şimdi abi. abone olmayı, like atmayı, mayı Facebook, abi. Instagram, abi. YouTube abi. Saygı saygı vardır. Düşüncek. Şimdilik hoşça kalın.